Eğer kozmik bir cerrah eline bir neşter alıp vücudumu kesseydi ve elini içeriye iyice derinlere uzatıp ruhumun köklerine ulaştıktan sonra iki parmağının arasında oradan bir cevher çıkarır gibi tek bir kelime çekip alsaydı bu kelime hiç şüphesiz uzaylı olurdu. Dosyamızın konusu da böylece belirlenmiş oluyor. Korkmayın, kozmik bir cerrah benim üzerinde çeşitli işlemler yapmadı. En azından bildiğim kadarıyla. Kozmos, bilinmeyenlerle dolu, engin, sonu gelmez bir varlık. Ve bu en iyi boyu akıl almaz boşluğun içinde bir yerlerde, gerçekten de kozmik bir cerrah olabilir. Tabii bu, pek çok olasılıktan sadece bir tanesi. İşte biz, bu diğer olasılıklarla ilgili konuşacağız. Özellikle de insanın mantığını en küçük zerrelerine dek ufalayacak kadar korkunç türlerin, varlıkların ve tanrıların üzerinde duracağız. Tanrı denen kavramın kayıtlı tarihte ne kadar geriye gittiği gibi detayları doğrudan es geçiyoruz. Çünkü asıl ilgilendiğimiz varlıklar uzaylılar, uzaylı tanrılar. Bunun için de en göz önündeki örnek olan Kutulu'dan bahsederek başlamazsak isimsiz kadim lanetlerin kurbanı olacağımızdan hiç şüphe yok. Düşleyerek bekler ölü Kutulu. Rilye'deki evinde. Dokunaçlarla kaplı, ahtapotumsu bir yüze, büyük kanatlara ve insanımsı devasa bir bedene sahip olan kutulunun fizyolojisi bile onu görme bahtsızlığına düşmüş birçok denizcinin sonu gelmez kabuslar görmesine neden olmuştur. Yüzlerce metreye erişen cüssesiyle koca koca savaş gemilerini batırmıştır. Bu denizciler birlikte seyahat ettikleri yoldaşları arasında şanslı kalmış olanlardır. Kutulu merhamet denen kavrama sahip olmasa da Kader denen varlık, bazı denizcilere merhamet göstermiştir. Çünkü bu karanlık tanrı, fırsat verildiği takdirde kaderin de ölümün de kendisi olur ve zavallı insanlığı bu iki kavram için yalvarır hale getirir. Ölçülemez bir zaman dilimi önce, kozmik uzayın derinliklerinden Dünya adlı gezegene gelmiş olan Kutulu, burada onu tapan kulları ve kendisinden gelen ardıllarıyla farklı farklı güçler inşa etmiş ve şehirler kurmuştur. Derin Soylar ve Migo türü gibi halklar da Kutulu'ya tapanlar arasındadırlar. İnsan uygarlığının çok öncesinden gelen bu güruhlar o kadar korkunç biçimlere sahiptirler ki onlara bir an olsun bile bakan insanlar hemen bilinçlerini kaybederler. Tabii başka insan dışı gruplar da Yer farklı noktalarında kendi çarpık yuvalarını kurmuşlar ve kabusları aratan varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu türlerin kendi taptıkları başka uzaylı tanrılar ve varlıklar da bulunur. Onların biçimleri ve varoluşları da en az kutulu kadar dehşet vericidir. Kendi kısa, önemsiz ve basit yaşamı sırasında insan soyu bazı noktalarda bu varlıklarla karşılaşmıştır. Özellikle Kuzey Amerika'nın New England bölgesindeki ayrık yerleşimlerde, Asya'nın eni başı belli olmayan çöllerindeki kayıp şehirlerde, ağaçlar ile sulak alanların kapladığı, sisin her daim yeryüzünden eksik olmadığı bataklıklardaki ilkel insan topluluklarında bu korkutucu karşılaşmaların izine rastlanabilir. Innsmud ve Danwich gibi kasabalarda Kutulu ve ona benzer diğer tanrılara tapan halkların olduğu söylentileri, insanların dillerine dolaşmaktadır. Hatta en deli ağızların dillendirdiği iddialara göre, bu yerlerde çaresizlik yaratan şartlar oluşmuştur ve bu yüzden insanlar, taptıkları tanrıların ardılları olan diğer türlerle çiftleşip birçok arasoy türetmişlerdir. Yine aynı iddialara göre, bu bahsettiğimiz arasoylardan gelen figürler, bugün bile aramızda dolaşmaktadırlar. Uzayın tüyler ürperten tanrıları ve onların çarpık arzularına kendilerini veren akıl almaz kulları bu saydıklarımızla da sınırlı değildir. Kozmos dediğimiz şey aslında kaosun beşiğidir ve nice dehşet saçan varlığı doğurur. Sarı Kral olarak da bilinen Hastur tekinsiz bir figür, yine insanların kalbine korku ile şüphe saçan isimler arasındadır ve kutulu ile bir kan bağı olduğu insanların dilindedir. Karşısındakine çaresizlikle diz çöktürdüğü kadar, aynı zamanda gölgeler arkasından yansıttığı tekinsiz şüphe ile de kişilerin zihinlerini kirletir, cesaretlerini seyreltir. Bu iki tanrının kendilerinin bile kesin bir biçimde göremediği başka varlıklar da yine varoluşta kol gezer. Hastur ve Kutul'un öncülü olan Yok Sotot geçmiştir, şu aandır, gelecektir. Tüyler ürpertici boyutlara açılan kapının hem koruyucusu hem de anahtarıdır. Şeytan Sultan olarak anılan dış tanrı Azatot ise bitmek bilmez bir açlıkla derin karanlıkta beklemektedir. Bazıları O'nun derin karanlığın kendisi olduğunu söyler. Nihalatotep ise bu tanrıların elçisidir. Boyutları, akla hayale sığmaz kozmik tanrılar ile basit ölümlü insan varlığı arasında bir yerde yer alır. Ama O'nu korkunç yapan unsur ise tam olarak bu aralıkta elde ettiği engin sinsiliği ve numaralarıdır. Uzay sonsuz, karanlık bir boşluktur ve bu boşlukta olabilecek dehşetleri düşleyebilmek, olasılıksız bir eylemdir. Yine de tüm bunlara rağmen en korkunç olasılık bunlar arasında yer almaz. Mantık bize, evrende kendimizden başka yaşamların, varlıkların kendini gösterebileceğini, göstereceğini söyler. Sonuçta kadim kozmos, milyarlarca yıl önce var olmaya başlamıştır ve bu süreç boyunca, dünyadaki insan soyunun doğumundan önce Başka bir yerde, başka bir bilincin yükselmesi olası değil midir? Buna rağmen her zaman küçük bir olasılık daha vardır. Belki de evren bizim düşündüğümüz kadar yaşlı değildir. Belki de milyarlarca yıl dediğimiz zaman dilimi, kozmosun sürdürebileceği yaşam için gülünecek kadar kısa bir süredir. Belki de insanlık, tüm bu süreç boyunca bilincini geliştirebilmiş ve gökleri düşünmeye başlamış ilk yaşam biçimidir. Durum böyleyse bizler, bu evrenin ilk çocukları durumunda olmaz mıyız? Sınırlarını asla tam olarak keşfedemeyeceğimiz kadar büyük bir uzayın içinde, karanlığın, hiçliğin ortasında yapayalnız olmaz mıyız? Daha yeni yaşam türleri gelişip bilinç kazanacak düzeye gelinceye kadar, insan denen varlıktan geriye bir iz bile kalmayabilir. Ardıllarımız kendilerine insan diyemeyecek kadar evrilmiş veya başkalaşmış olabilir. Bizim varoluşumuz ise bu ardıllar ve onların yanında yeni gelişmiş bilinçler için uzak zamanlardan kalan mistik anılardan daha azı konumuna bile inebilir. Sanırım gerisi ise artık neye inanacağınıza kalıyor. Dünyamızda, aramızda, dehşet verici varlıklara, akıl almaz maliyetler sunan topluma kapalı tarikatlara mı? Gezegenimizin dışında, oralarda bir yerlerde, Düş gücümüzün ötesinde türlerin yaşamlarını sürdürebileceklerine mi yoksa milyarlarca yıllık bu sonsuz karanlık kozmosta yalnız bir varoluşa mahkum edildiğimize mi?